Ee, esasen İmam Hüseyin'in şehadetinin asıl nedeni ta İmam Ali'den başlıyor. Kadrum'da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hz. Ali Efendimiz'i yerine e, halife ve e, imam olarak tayin etti. O gün onu e, biatla kabul edenler sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in ile birlikte Sakife'de bu biatlerini bozdular. Yani bu açık ve net. Cenab-ı Peygamber Efendimiz i̇mam Ali'nin hilafetini ilan ederken nefsinden dolayı etmedi. Yani Ali'yi seviyorum. Benim sülalemdendir. Amcamın çocuğudur. Onun anası beni büyütmüştür. Hazreti Fatıma anamız Peygamber Selam Efendimiz'i büyüten yani i̇mam Ali'nin annesidir. Onun için yani ben onu yerimi vekil bırakayım. Kızımın da beydir, tamam işte. Bu işi devam. Öyle değil. Bak cana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ey yuhar Rasul beyle ma unzile ileke min Rabbike ve in em ve lam tefal, fma bellagte rusaltehu. Vallah yasumuke min alnasi. İnallah la yehtil kawmaz kafirin. Ey Resul sana Allah'ın tebliğ ettiğini <gülüyor> ilan et. Ne ediyor? Ne dediyse, ne emrettiyse. Şimdi ayeti kerimeden mesela e, Esbab-ül Nuzul'un e, yazarı Büyükzat buyuruyor ki burada Cenab-ı Hakk'ın peygambere tebliğ dediği şey Ali'nin velayetini ve hilafetini ilan et. Bunu ilan edeceksin. Senin görevin bu. Eğer bunu yapmazsan peygamberliğini hakkıyla yerine getirmiş olamazsın. Yani Hz. Ali'nin velayeti ve hilafeti ilan edilmemiş olsa İslam tamamlanmayacaktı. Onun tamamlanması için illa bunun ilan edilmesi lazımdı. A Arafat dönüşü Mekke'nin çıkışında Kadrüm denilen yere geliyor. Bu ayeti kerime, az evvel okuduğum ayeti kerime nazil oluyor. Allah'ın sevgilisi sahabesini toparlıyor ve bir yüksekçe yere çıkıyor, taşları birbiri üzerine yığıyor. Orada işte, ey Resulüm sana indirileni, sana nazil olanı tebliğ et. Eğer sen bu vazifeni yapmazsan hakkıyla vazifeni Yapmış olamazsın. Neymiş o? Hazreti Ali'nin hilafetinin ve velayetinin ilanıdır. Müfessirlerin buradaki görüşleri, evet. daha doğrusu beyanları bu. Şimdi ondan sonra İslam tamamlanıyor. Eğer bunu tebliğ etmeseydi Cenab-ı Peygamber Efendimiz, demek ki İslam'da tamam olmayacaktı. Bugün ben size dininizi kemale erdirdim. Bu da kadruhumdan sonra, Size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı seçtim ve razı oldum diyor Allah. Bak deme Hz. Ali'nin hilafeti ilan ediliyor ve din tamamlanıyor ayeti kerimede. Peki arkadaşlar burada enteresan bir nükte var. Cenabı Allah seni insanlardan korur. Yani demek ki bu hilafetin Beyanına karşılık çok ciddi fitneler çıkacak. Ama seni Allah koruyacak diyor. Allah kafirler topluluğuna hidayet, hidayet etmeyecektir. Ali'ye karşı çıkanlar da kafirdir. Yanlış anlama. Yani burada beyan zaten çok açık. Olacak. Tabii ben sana çok ciddi bir hadis bulayım. Sahih bir hadis. Enteresandır. Enteresan bir hadis. Buhari'de bu. Kıyamet günü ben havuzun kenarında durduğum sırada bir grup görüp tanıyacağım. Sonra benimle onların arasından birisi çıkarak onlara haydi gelin gidelim diyecek. Ben onları nereye götürüyorsun diye sorunca vallahi cehenneme diyecek. Ben onların şişi nedir diye soracağım. Diyecek ki bunlar senden sonra cahiliyeye dönüp Mürted oldular. Sonra bir grup daha görüp onları da tanıyacağım. Yine onlarla benim aramda birisi çıkarak onlara haydi gelin diyecek. Ben bunları nereye götürüyorsunuz diye sorunca vallahi ateşe diye cevap verecek. Bunların suçu ne diye sorunca bunlar da senden sonra cahiliye dönüp mürted oldular onlardan kurt kurtulanlar sadece birkaç kişi olacaktır buyuruyor. Şimdi bu hadis-i şerif bakınız camül Usul cilt 10 sayfa 469 sayı 7998. Bu bir tane değil birkaç tane var. Ben birini okudum. Şimdi burada görülüyor ki İmam Ali'nin velayetine ve hilafetine öyle a ne kadar güzel Peygamber işte rihlet ederken yerine adamı da seçti demediler. Veya dediyseler tiyatro oynadılar. Rihletinden sonra da cahiliye adetlerine uyup, çünkü hadis öyle diyor, mülted oldular. Şimdi biz buradan ötesine geçmek istemiyoruz. Ben bu konuda efendim tevil yapmak yerine şöyle bir metodu tercih ettim. Yani Sakife'de toplananların efendim efsafını, şu sunubusunu incelememize gerek yok. Birisi Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in kayınpederi, biri hatta ikisi kayınpederi, biri çok yakın arkadaşı. Ben diyorum bu aile tartışmasın, içine girmeyeyim. Onun için girmiyorum. Ama bir şeye uyuyorum ben. Cenab-ı Peygamber Efendimiz şimdi oraya geliyorum. Hazreti Hüseyin meselesine buradan girersek meselenin mahiyetini daha iyi anlarız. Şimdi peki Cenab-ı Peygamber Efendimiz onun velayetini ilan et diye emir aldıktan sonra bakalım ne söylemiş. Ali bin Ebi Talip benim kardeşimdir, vasimdir, halifemdir ve benden sonraki halifemdir. Benden sonra halife Ali'dir. Ya işte biz görüşümüz öyle bir şey yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz hüküm veriyor. Ali'dir diyor. Benden sonra halife Ali. Yok toplandık şunu seçtik. Böyle bir hak vermiyor. Doğrudan doğruya ayeti kerime hadis Allah ve Resulü onu nasip ediyor. Anlaşıldı mı? İki, Allah Resulü'nün halifesi odur. Müminlerin emiri odur. Daha ne olacak kardeşim? Allah tarafından tayin edilen hidayet imamı odur. Bu kadri hutbesinde. Ey insan ya hem halife hem hidayet yani irşat görevi de var. Temizliyor ya peygamberin aynı vasıfları kimde var? İmam Ali'de var. Daha kimde var? Torunlarında var. Gökteki yıldızlar dediği kim? Bunlar işte. Evet. Ey insanlar, bu Ali'dir. O benim kardeşimdir. Vasim ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerindeki halifemdir. İman etmeyene karşı halife değil, iman edene. Ali'yi kabul etmeyen deme peygamberin de ümmeti değil. Ben halife kabul etmiyorum. E seni Peygamber kabul etmedi ki sen kabul edeceksin Ali. İman eden kimselere halifemdir diyor. Etmeyene demiyor. E insanlar ben hilafet emirini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak nestime emanet ediyorum. Yani Hazreti Ali ile de sınırlamadı onu. Demedi Peygamber ki Ali'den sonra da yok. Ne dedi? Neslime onu bırakıyorum. Ali de geçici. O da darul bekaya rihlet edici. Ondan sonra benim neslime bırakıyorum. Daha Ali Allah tarafından tayin edilen imamdır. Demek ki öyle şu bu filan değil. Kadruğum'da inen ayeti kerime Müslüm hocamın 60 maide 67'de onun ilanı Allah tarafından emredildiği için Orada ilan edilmiştir. Altı, benden sonra Ali Allah'ın emriyle sizin veliniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar onun evlatlarından olan benim neslimin hakkıdır. Şimdi imamet ve hilafet kimin hakkı? İmam Ali'nin hakkı. Çok İmamen, konuşur, çok e, İmam Ali'nin hakkı. İmam Ali rihlet etti, kimin hakkı? Hazreti Hasan'ın hakkı. O rihlet etti, kimin hakkı? Hazreti Hüseyin'in Hüseyin hakkı. Şimdi, efendim, ben onu kabul etmiyorum. Deme lüksüne hiç kimse sahip değil. Zaten iman, bir matematik problemi değildir. Evet. İnanırsın veya inanmazsın. Ya canım işte, bu peygamber döneminde öyle işler yaptı ki, Baba bizi aksini itira e e iddia etmiyoruz. Tamam. Yaptıysa onu mükafatını alacak. Ama bu ölçülerin dışına çıktıysa havasını alacak. Yani bunlar benim ölçüm değil, Allah'ın ölçüsü. Hadiste ne diyor? Senden sonra mürted oldular. Cahiliye adetlerine döndüler. Hadis Buhari'de. Mürted oldular diyor. Hazreti Hüseyin işte bu imamlardan kaçıncısidir? Üçüncüsü. Birisi İmam Ali. İkincisi İmam Hasan. Üçüncüsü İmam Hüseyin. İmam Hüseyin'e efendim Yezid saltanat yoluyla bizde bir saltanat aşiği arkadaşımız var. Ee, Allah onu kendine aşık edenlerden eylesin. <gülüyor> Aşkın ne demek olduğunu anlasın. Efendim o tabi e, onun ahvadı, e, şahsı çok yanlış bir kulvarda gidiyorlar. Bu iş demokratik yolla. Yok filan yerde birisi çıkmış da işte filan taraf e, beat etmemişti. Öyle bir şey değil. Beat eden kurtulur, etmeyen küfre gider. Bu iş bu kadar nettir. Yani Allah tarafından nasip edilen adamın, ...insana uyarsan Müslümansın... ...uymazsan senin adına... ...fasık da denmez... ...bir numaralı gavur denir... ...öyle mi? Olay budur... ...şimdi yok işte... E, ...Yemen tarafından... ...Müslüman olan varmış... ...onun için işte filancı ortaya çıkmış... ...yani onun meşruiyetini ilan etmek üzere... ...ulan bu adam... ...seçilmiş imama... ...nasb edilmiş imama isyan eden... ...en azından bir fasık... Evet. ...yetmedi... Bu hadise göre kafir, mürtet. Sen kimi savunuyorsun ya? Sen kimsin? Sonra kaç günlük İslam dersi aldın? Tarih almasını biliyor musun? Yani bu işler teville kıyasla olmaz. Mesela cezada e, suç tarif edilir. Bu bardağı kırmak suçtur. Kırarsan suç işlersin. Canım işte kıyas yoluyla o denmek istedi. Yok öyle bir şey yoktu. Bu da böyledir. Burada kıyas olmaz. Hükümler bellidir. Şimdi Allah Hüseyin'i imam tayin etmiş. Bir Hüseyin'in hakkına tecavüz edenler olmuş. Kim bu? Yezid. Bu arada Kufeliler enteresandır. i̇mam Hüseyin'e mektup gönderiyorlar. Bir rivayete göre 30 bin, bir rivayete göre 15 bin mektup. Düşünebiliyor musun? Hazreti Hüseyin bu mektupları bir deveye yüklüyor. Yola çıkıyor. Küfeye gidiyor. Arka, o kadar enteresan ki Küfeye gitmeden Yezid'in baskıları Küfelleri çeviriyor. Yani kalpleri değil, dilleri evet. o tarafa geçiyor. Onun için denir ki Küfellerin gönlü İmam Hüseyin'den yana kılıçları da ona karşı. Evet. Şimdi görüyorum ki bugünlerde Para ile beraber e, gönlü Hüseyin'den yana olanlar kılıçla Hüseyin'in karşısına küfeller gibi geçtiler. Ya sen matem gününde e, Cem evine, Şıngırtı evi deyim, bilmem ne köprüsüne, Yavuz köprüsü deyim. Evet. onun meşrulaştıran bir akımla beraber olacaksın. Evet. Şu kadar zaman... Evet. Efendim hiçbir iltifatta bulunmayacaksın, hiçbir hak vermeyeceksin. abi biz şimdi hak veriyoruz. Kime yutturuyorsun bunu ya? Tamam vereceksin ikinci gün elinden alacaksın. E sen Ben seni iyi tanıyorum, sen de me meclisin, affedersin, partinin koridorlarında ben Alevi Sözcü duymak istemiyorum diyen arkadaşsın. Lan hepiniz... İmam Mehdi gibi <gülüyor> Hazreti Hüseyin'in davasını dava ediyorsunuz. Evet. Ve siz Müslümanları yanıltıyorsunuz. Kapıları kapatıyorsunuz. Eğer bu konuyu ele alıp konuşan bir insan veya bir topluluk varsa onlar kendi nefsinden yola çıkmış olsalar zerre kadar etki etmez. Taşı atarsın vurur geriye döner. Aynen böyledir. Ama etki ediyorsa ahmaklık yapma. İmam Ali'nin yolu kıyamete kadar devam edecek. Değil mi? Evet. Fî hâzih lümmeti erbaûne alâ huluk İbrahim ve seb'atun alâ huluk Musa ve felâfetun alâ huluk İsa ve vâhidun ala huluk Muhammed Mustafa Saadatul halka la meratibim. Bunların tamamı Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti İmam Ali'nin yoludur. Yolundan gelirler. 40 kişi İbrahim meşrebinden, 7 kişi Musa meşrebinden, 3 kişi İsa meşrebinden, 1 kişi Muhammed Mustafa'nın meşrebinden. Hepsi İmam Ali'nin yolundan. Velayet yolu denir buna. Kıyamet sabahına kadar. Ahmak seni bu gelecek Hazreti Hüseyin konusuna gelince imam olan Hazreti Hüseyin'in konusuna hakkını Yezid kaçmıyor. ediyor. Allah'ın sevgilisi buyuruyor mu ki bu benim neslimin hakkıdır. Tamam. İmam Hasan kendi döneminde Muaviye ile anlaşıyor. Hazreti Hüseyin o anlaşmaya tabi oluyor. Ama Muaviye'nin ölümünden sonra Yezid'in halife olarak ilan edilmesi ve Kufelilerin onu davet etmesi meseleyi artık onun meselesi haline getiriyor. Hazreti Hüseyin çok müstesna yaratılışta bir insan. O onun adını sen ben koymadık. Peygamber dahi koymadı. Hüseyin adını koyan bizzat Cenab-ı Vacibul Vücud Hazretleri. Hüseyin'in adı budur. Kim? Allah koydu onu. İki, altı aylık dünyaya gelen insan nesli azdır. 7 aylık vardır ama 6 aylık hemen hemen hiç yoktur. Öyle mi? Yaşamazdır. Yaşamaz derler. Doğrudur. 6 aylıktır Hazreti Hüseyin. Hazreti İsa gibi. Yani Hazreti İsa'nın efendim fıtratıyla Cenabı Hak onu halk etmiş. Anne karnında 6 ay kalmış ve dünyaya teşrif etmiş. Bir ulul azimdir. 6 doğduğu zaman doğduğu zaman da enteresandır. Hazreti Fatıma analımızın mübarek sütüne emiyor. Meğer Cenab-ı Peygamber Efendimizi bekliyor. Allah'ın sevgilisi gidiyor. Hazreti Peygamber e haber veriliyor. Mübarek parmağını ağzına sokuyor. Onu güzelce yemiyor, emzik gibi. Resulullah buyuruyor ki Hüseyin'in kanı kanımdan eti etimdendir. Canı canımdandır. Resulullah'ın tabi iki torunu arşın çifte küpeleri denir buna. Arşın da küpesi var. Birisi Hasan'dır birisi Hüseyin'dir. Allah sevgilisi o kadar seviyor ki bunları. Namaz kılarken ikisi de geliyor sırtına çıkıyor. Secdeden kalkmıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara olan muhabbetinden, sevgisinden. Şimdi böyle insanlar, dünyadayken cenneti yaşayan insanlar bunlar. Allah'la aralarındaki dünya perdeleri olmayan, efendim, böyle ululazim şahsiyetler ve en önemlisi Kur'an'da methü edilen, Ayrı bir yeri olan Ehl-i Dediğimiz gibi imamların üçüncüsüdür. Artı Hamse-i Ali Aba. Hamse-i ale Aba ne? Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in abasının altında yer alanlardan biri de kimdir? O beş kişiden biri de Hz. Hüseyin'dir. Onu isterseniz anlatalım. Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hz. Fatıma'nın evine teşrif ediyor. Abasını alıyor. Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, İmam Ali, Hazreti Fatıma'yı kızını. Ümmü Seleme annemiz de o abanın altına girmek istiyor. Eliyle Peygamber aleyhisselam, Ya Seleme sen hayır üz üzretsin, endişe etme. Ama bura çok farklı. Yani ehlibeyt i Beyt burası. Efendim şu rivayet mi? hadi oradan ne rivayeti be? Bir sürü işte sen evet. o saçmalıklarınız, ehlibeyt budur. Bunun dışındakiler değildir. Onun rivayeti bunu işi bulaştırmak, karıştırmak. Ne söyledim ben? İmam Hazan sünni midir? Soruyorum sana. Sünni midir, değil midir? Sünnidir. Sünni değil. Ben de sana cevap veriyorum. Evet. Ali Sün... Beyt bir insan. Sün Sünnileri Ali Beyt, te dair verdiği hükümlerden dolayı hapse atıldı ve orada şehit edildi İmam Hazan bu. Gerçek bir Eyli Beyt aşhidir ya. Yani. Tabii. Aynen öyle. Ve İmamu Zeyde ciddi şekilde maddi destek olan, onun kıyamına destek olan bir insan. Evet. Kim imama? İmam-ı Şafii de öyle. İmam-ı Şafii bu yüzden bir sürü eza, cefaya katlanan insan. Peki sünnet Kur'an'da var mı? Soruyorum. Ha ben Müslüm Hoca'ya soruyorum, hocanın hocasıdır. Sünnilik yok tabii Kur'an'da. Peki, hoca sünni Kur'an'da var mı? Hayır hocam, kavram olarak veya bir şey hadis şerifte var mı? Yok yani. <gülüyor> yani manisi yok, eh, yok. Evet sünnet tabiri, Resulullah'ın hayatı şeklinde yorumluyorlar ama sünnet yok, değil, yok. öyle yok. bir şey yok yani. Öyle bir şey yok, öyle bir şey. Ne hadiste ne sünnette yeri yok. Şimdi, çıktı bunlar, doğru. Az evvel bir şey anlattı dostum Emre Bey. Dedi ki İngilizler İslam'ın içiyle oynadılar. Bir model İslam modeli kendilerine göre ha ondan sonra işte bu tabirle revaç buldu. Sünnilik tabir o zaman revaç buldu. Neyin karşısında? Ehli Beyt'in karşısında. İmam Hüseyin'in karşısında. Anlaşıldı mı? Artı Hz. Hüseyin'in alnında Allah'ın nuru vardı. Her gören o nurdan bu Hüseyin'dir derdi. Hatta kesik başı Şam'a getirildiği zaman o mübarek nur onun mübarek başındaydı. Futrus denilen melek e, yaptığı bir hata nedeniyle asılırdı semada. Yani cezai Ceza. çekiyordu. Hz. Hüseyin'in doğumuyla Allah'ın rahmeti ona da isabet ediyor. Bu ceza af olun diyor. Evet. Hz Hüseyin bir yaşındayken Resulullah'a on iki tane melek geliyor. Şehit edileceğini haber veriyor. İki yaşında nerede şehit edileceği haberi peygambere veriliyor. Ve sahabesiyle birlikte Kerbela yakınlarından giderken buranın ismi nedir diyor. Diyorlar ki efendim burası Kervela'dır. Torunum Hüseyin, evladım Hüseyin burada şehit olacak buyuruyor. Burada çok ciddi rivayetler var. Hz. Ümmü Seleme annemize efendim İmam Hüseyin kıyama kalktığı zaman toprak veriyor. Bu benim şehadetim olduğunda bil ki kana bulanacak. Yani bunu kan kaplayacak. Zaten Ümmü Seleme annemiz de bu olaylara vakıf. Ve Kerbela'ya gittiğinde malumunuz yapılan Saat'ın ordusuyla mücadelede, cihatta efendim kendisini daha önce korumakla söz verenlerin tamamı vazgeçiyor. 75 Aile efradıyla birlikte, ala rivayet, bazı rivayetlerde 71, bazı rivayetlerde 72, Peygamber Efendimiz'in torunları orada şehit oluyor. Üç insan veya dört insan da hayatta kalıyor. Bunlardan bir tanesi i̇mam Zeynel Abidin, ki canan Peygamber Efendimiz'in nesli onunla. Diğeri, Hazreti Zeynep annemiz, İmam Ali'nin diğer bir kızı. Onlar Şam'a götürülüyorlar ve o nesilden bugün peygamber sülalesi bütün dünyaya yayılıyor. Anadolu'yu da Müslüman edenler bunlardır. Kerbela'da şehit olduktan sonra onlardan zuhur edenler, dünyaya gelenler. Dünyanın dört bir tarafına yayılmak yerine Türklerin yoğun olduğu Maveraun Nehir, Horasan'a hiddet ediyorlar ve İslam'ı da oradan bütün dünyaya yayıyorlar. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Aman Bu akşam aslında çok iyi bir gece geçirdik. Dün gece Tasu'a gecesiydi. Hazreti Hüseyin'in şadete yürüyeceği gecenin bir evveli. O gün gündüz cuma namazı kıldırıyor. Namaz kıldırdık insanlar onu şehit ediyor. Hür denilen bir zata Komutana nasad ediyor, Hz Hüseyin'in safına dönüyor, o da orada şehit oluyor. Asın gönderdiği adamlarsa onları şehit ediyor. Ve İmam Hüseyin'in İslam tarihindeki yeri, e, burada okuyacağım birkaç ayeti kerimeye tamamen e, muhalif ve bunlar inkar manasına geldiği için, Hazreti Hüseyin'e kılıç çekenlerin tamamı. Bunun mazereti olmaz. İmani konularda mazeret yoktur. Ameli konularda olabilir. Nedir bu? Bak, bir, iman konusu, iki, talak konusu, üç, nikah konusu. Bunlar da efendim, şaka, şüphe filan olmaz. Ayeti kerimelerde, ayeti kerimeye inanmak farziyet gerektirdiği ve bizim hepimizin mükellef olduğu sahalar olduğu için efendim anladıydı anlamadıydı diye hiç kimse bir yoruma gidemez. Onun için bu ayetlere ters düşen Yezi'dir, komutanlarıdır, arkadaşlarıdır. Hepsi dinden çıkmıştır. Bakınız ancak va ancak siz ehlibeytten her türlü pisliği gidermiştir diyor Allah. İki, ben peygamberliğime karşılık ehli beytimi sevmenizi. Kimdir bu? azebet söylediğimiz Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma. Daha bunlara itaat etmek de farz ayındır. Bunları sevmek de farz-ı ayındır. Peki sevmekle mükellef olduğun insan kalkıp herhangi bir sebeple hem de imam olduğunu bile bile kılıç çekiyor eğer katlediyorsan zaten normal bir Müslümanı sebepsiz yere öldürdüğünüz zaman ebedi cehennemliksiniz öyle değil mi hocam? ya ayeti kerimede bir Müslümanı kasten öldüren ebedi cehennemlik sen Allah'ın sevgi, sevmekle mükellef olduğun bir insanı nasıl eldire yani onun elinden hakkını alacaksın babanın çiftliği mi bu? Ey onun için ona, ey lanet okuyamazsın. Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ne demek ya? Kim bunu söylüyor? Sirhindi. Kim bu adam? Felsefeci. Seni kurban kesti bir İslam'a. Allah bizi takip eden kardeşlerimize feyiz muhabbet ihsan ederek bu hakikatleri yaşamayı, yaşatmayı nasip eylesin.